Hand, Kervansaraylar, İpek Yol'un en önemli noktalarından birisi. Hemen Handere Köyü burada ve hikayeleri var Handere Köyü'nün. Ama orada bir köy var uzakta dedirtecesine. O köyler bizim köylerimiz. Sakin, sessiz. Kışın kendi halinde olsa da o köy bizim köyümüz, bizim köylerimiz. Köyleri unutmamak gerekiyor. Suanlı Dağları, Sarıkamış Harekatı'nın... Önemli geçitlerinden, önemli bölgelerinden birisiz Soğanlı Dağları. Kars'ın kazı meşhur. Sarıkamış Harekatı'nın yapıldığı bölgedeyiz. Sarıkamış Harekatı'nın canlı şahitlerinden birisi. Yıkık, harabe de olsa Katrina Köşkü. Arkamızdaki köşk Rus Çariçe için yapılmış ama bugün harabe halde. Ve Sarıkamış Harekatı'nda da karargah merkezi olarak kullanılmıştı burası. katerina köşkünün içerisindeyiz ve bu köşk e, çok özel sistemlerle kırmızı tuğlalar ahşap iyi şekilde kullanılmış ve ısıtma sistemi farklı bir şekilde tanzim edilmiş ve gördüğümüz şu oldukça fırınlanmış ağaçlar hemen şöyle bakacak olursak özel Alaçam ormanları sert e, Uzun süre burada kalabilmiş ama yıkık dökük. Keşke burası restore edilerek Sarıkamış Şehitler Müzesi yapılabilseydi. Yeni bir büyük harcamalarla yapılan binaya ihtiyaç çoktu. Burası restore edilip müze yapılabilirdi. Karşıya çok büyük bir tanıtım merkezi müze yapılıyor. Keşke onun masrafıyla bu tür tarihi binalar... Mesela istasyon binası hemen aşağıda orası perişan halde oralar o betona harcanan para buralara harcanıp buralar müze haline getirilebilseydi. Maalesef büyük israf olmuş ve buralar yıkıma terk edilmiş yeni bir bina yapılarak kültüre kazandırılmaya çalışılmış. Bu bahsettiğimiz gibi burası keşke kültüre kazandırılabilseydi. Türkiye'nin birçok bölgesinden şehit torunları ziyarete geliyor. Biz de onları böyle görüntülemeye çalışıyoruz. Burası Sarıkamış tren istasyonu çok tarihi olaya şahit etmiştir Türk askerleri 1914-1918 Osmanlı Rus harbi döneminde Sarıkamış harekatında. Şu karşıdaki gördüğümüz tepelerden. Geldiklerinde artık o 120 bin, 130 bin kişilik ordudan kalan 300 kişilik ordu buraya geldiklerinde artık Rus askerinin burayı doldurduğunu görüyorlar. Ufak tefek çatışmalar olmasına rağmen Sarıkamış harekatı başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ee, bu Sarıkamış'tan tren istasyonundan, Sarıkamış merkezi vakti zamanında, Ruslar zamanında e, tramvaylar, yani demir yoluyla bir geçiş varmış. Ne yazık ki bugün o yok. Keşke yine böyle bir tren Vay, tramvay tarzı bir şey olmuş olsa da, kayak merkezine giden, tarihi mekanlara böyle giden bir şey olmuş olsa çok güzel olurdu. Peki. Şu anki Doğu Ekspresi'nin geldiği noktalardan biri Burası. Durak. Şehit torunları ziyarete geliyor ve Sarıkamış harekatını minnetle şükranla anıp şehitlere fatihalar okuyor. Biz de şu an o tarihi Sarıkamış tren istasyonu binasındayız. Sarı Kamış harekatında Mehmetçik şiddeti kış şartlarına rağmen Ruslarla her çarpışmada galip geldi. Özellikle Köprüköy muharebesinde Ruslar yenilince Rus orduları başbuğu sayılan son Rus çarı 2. Nikola 1914 Aralık başlarında Kars'a gelmiş, buradan da Sarıkamış'a varıp Rus Kafkas ordusunun bozulan maneviyatını düzeltmek için cepheye gelerek Mijingerd'te askerlere nutuklar söyleyip eliyle madalyalar dağıtarak ordusunu cesaretlendirmeye çalışmıştı. Türk ordusu Sarıkamış'a giden yollar üzerinde Ruslarla çarpıştı. Kamış'a ulaşabilen birliklerde düşmanla şiddetli bir çarpışmaya girdi. Özellikle 9. Kolordunun 17. Piyade Tümeni çok şerefli ve iyice savaştı. Fakat soğuk ve silah yokluğu yüzünden geri çekilmek zorunda kaldı. Kuvvetlerimiz Karakış'a çok kayıp vermesine rağmen Ruslarla savaşmış ve onlara 30 bin civarında kayıp verdirmiş. Rus ordusu komutanlarından General Nikoloski, Türk askerinin ne denli kahramanca savaştığını anlatır. Onlar tarihi olan sabır ve tahammüllerini göstermişlerdir. Çatak ve Bardız üzerinden Sarıkamış'a taarruz eden birlikler, harekat için hiç de müsait olmayan bir araziden ilerlemek zorunda kalmışlardı. Türk askeri kışın en şiddetli zamanlarında bile muharebe edebilecek bir güce sahipti. Dondurucu soğun şiddetinden telefonların bile işlemediği zamanlarda 2-3 hafta süreyle ve devamlı olarak bir barınaktan yoksun kaldıkları anlarda dahi hiç durmadan muharebe etmişlerdir. Oysa bu asker düzensiz olarak beslenmekte ve erzak gelişi güzel verilmekteydi. Böyle tahammülü zor şartlar içinde bulundukları halde Türk askerleri kahramanca çarpışmışlar ve tam 10 gün hiç istirahat etmeksizin inatçı bir şekilde muharebeye devam etmişlerdir. Ancak bütün bu olumsuz şartlara rağmen Sarıkamış'ın Ruslara ne kadar pahalıya mal olduğu harp bittikten sonra anlaşılacaktı. veda vakti şehitlerimize ve son söyleşileri de gerçekleştiriyoruz. Önemli bir konuğumuz burada. Önemli bir yer evet. sanayi ve teknoloji yani kalkınma teknoloji ve biz sarı kamışta maalesef Rusların teknolojisine bir de soğuk havaya yenilmiştik. Zida demir yoluyla Ciddi kıyafetlerle onlar buradaydı ve teknolojiye hakim oldukları için askerlerimiz şehit olmuştu. Efendim neler söylersiniz? Ben Sarıkamış'ı derim Öncelikle bu Gebze Ticaret Odamızın başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. 150'ye yakın sanayicimiz de burada oldu. Türkiye'ye buradan bunu duyurdum. Tabii bizim buraya gelmemizde daha önce ben 10 yıl bu yörede görev yaptım. Ardahan, Kars, Erzurum çok mutlu oldum. Allah inşallah bir daha bu şehit topraklarımıza bunu yaşatmaz. Buralarda güzel sanayi ve teknolojileri de buralara getirmemiz lazım. Efendim bizim bir küçük hediyemiz var. Oo, teşekkür e, ederim. Dünya coğrafyasındaki şehitliklerimiz ve Sakarya Meydan Muharebesi. Efendim bunu sizlere burada armağan ediyoruz. Şimdi, i̇nşallah teknolojimizi güçlendirin evet. ve hiç sırtımız yere gelmesin. Teşekkür ediyoruz. Ben